Merhaba web takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte birbirinden çakma 3 tane son model telefonu birbirleriyle kapıştıracağız. Telefonlardan bir tanesini Mate 30 Pro diye söyledik. Umarım hıyar çıkmaz içinden. Bir tanesini iPhone 11 Pro Max diye söyledik. Bakalım ne gelecek. Ve son telefonda Samsung Galaxy S10 Plus bundan hiç ümidim yok. O üst taraftaki o iki tane kamerayı falan nasıl yaptılar baya merak ediyorum. Muhtemelen üçü de birbirinden çakmık. Ama ben kameralarını, tasarımlarını vesaire ya da oyun yükleniyor mu yüklenmiyor mu bunları size göstermek istiyorum. Şimdi masamıza geçeceğiz. Ama masamıza geçmeden önce sizlere çok güzel bir haberim var. Ara verme sebebim şu arkadaşlar. Kafa topu 2 derin. Ramazan boyunca 10 tane etkinlik ve bir sürü hediye sizleri bekliyor. Bu etkinliklerde PlayStation 4'ten iPhone XR'ye, Airpods'lardan dizüstü bilgisayara, Xbox'tan Apple Watch 3'e kadar pek çok hediye verecek. Olay da şu, hani hep bize diyorsunuz arkadaşlar bize çıkmaz zaten. İşte bu noktada kazanma şansınızın çok artması için her etkinliği 3 segmente böldük. Ve bu listelerde birinci olan herkese o etkinliğin ödülü verilecek. Yani herkes kendi seviyesine kapışacak ve kendi liginde birinci olduğu zaman ödül kazanmayı hak edecek. Burada önemli bir ayrıntı daha var arkadaşlar. Eğer uzun süredir kapı topu ikiye oynanamıyorsanız geri gelen arkadaşlarımıza ekibimiz 100 elması da hazırladı. Hediye olarak sizlere verilecek. Şimdi sizler de hemen videonun altında bulunan açıklama kısmındaki bağlantılardan kapı topu indirip kapışmaya başlayabilirsiniz. Hatta ödülleri de kazanabilirsiniz. Şimdi gelin ben tepe açıya geçeyim arkadaşlar. Şu çakma telefonlara daha yakından bakalım. Evet telefonları masaya aldım arkadaşlar ve şimdi kutularını açacağım. Şöyle dezenfektanı bulayalım. Şöyle oh. Fazla temizlik göz çıkarmaz arkadaşlar Hangisini açayım ya dadır ya bun da Elvacının kızın da iPhone'u açıyorum Hepsini kusunu açacağım zaten Çok enteresan şeyler sizleri bekliyor Yazıya bak fonta bak Şu bir, şu iki Bu iPhone 11 Pro Max İçinden aha bu incecik bir kablolu şarj ayeti geliyor Ben bunların hepsini çekimden önce biraz şarja taktım 1-2 saat ama %5 şarj oldular Ve bunlar acayip ısınıyor Şöyle bir kulaklık geliyor Aha içinde ekran ciharetini çıkıyor vallahi. Oha bayağı baya sert Aman. Şu bütün çakma telefonlardan çıkıyor bak. Şaşmaz. Sim kartın boyutunu değiştirmeye yarıyor. Şimdi sırada Mate 30 Pro var. Heh, bak görüyor musun? Zaten telefonları açtığım zaman hepsi açık geldi içinden. Bunun da adaptörü böyle Blue Inter marka. Sanki PES'teki çakma takımlar gibi. ismi anlamayan takımlar gibi. Yemin ediyorum 1 da böyle kulaklık yok ya. Sıra geldi S10 Bu arada S20'i sipariş etmiştik. Gördüğünüz gibi gelen kutunun üzerinde S10 Plus yazıyor. Aha. Parmak izi okuyucusu var. Bunun adaptörü öyle bir ısındı ki arkadaşlar evde doğal gazı kapatın. O kadar arasında. Diğerinden çıkan aynı kulaklıktan çıkıyor. Aha bak yine nozi. Şimdi jelatinleri açalım. Bu neydi? Mate 30 Pro'ydu. Şimdi bir de iPhone'u açalım. Bak neler yazıyor ya. Konsept. Şu zaten bütün çakmalarda var. Bunu gördünüz mü kaçın? Niye yapıştırdıklarını bilmiyorum. Yan varsa da yazsın aşağı arkadaşlar. S10 Plus. Bak burada kamera deliği şeyi var ama kamerası burada. Bak gördün mü yine o gri şey. Şimdi hepsini bir açayım arkadaşlar. iPhone açılacak mı? Bakalım hangisi en daha bu açıkmış. Hız testi yapacaktım ama gerek kalmadı. Bakın bunun %19 şarjı var arkadaşlar. Bu çok sıkıntı tasarım olarak üçünün de orijinaliyle hiçbir alakası yok. Böyle bir çentik mi var ya? Bunda şurada sözde kamera varmış gibi ama şu sadece bir ekran görüntüsü. Bakın şimdi burayı kapatıyorum. Bak hiçbir şey olmuyor. Gördün mü? Bakalım Google Play'e girebileceğiz mi? Bu bak giremeyecek ha. Böyle olunca çakmalar giremiyor. Aha girdi vallahi. Olay inanılmaz yavaş işliyor arkadaşlar. Şöyle bakayım yükleyebileceğim mi? Hemen bu sırada iPhone'da da yapalım aynı işlemi. İçerik yok diyor. Bu da indirmiyor. Bak bu indirdi ne güzel. Herhangi bir sorun yok. Bakalım bunda belki Google Play gibi bir şey vardır ya. Aha bak. Bak gördün mü nereye saklamışlar Aha. Ha iniyor vallahi iniyor Hadi başarabilirsin. Kafa topu 1 yazıyor. Oooh. Kafa topu 2 var mı? Var, yükle. Bu arada ben bari şundan bir kafa topu açayım. Diğerleri inene kadar hep soruyordunuz abi çakma telefonlar oyun oynatıyor mu diye. Hah, aldım size deniyoruz. Hay Ercan ağabey seni buralarda da mı görecektik? Kusura bakma ya. Tamam, sen açtın bravo. Aferin. Yük dedi. Aç bakayım, açabileceğim. Bu oyun normalde 1.5 saniyede bir saniyede falan açılıyor neredeyse. Tam bunda da çalıştı. Şimdi size az önce demiştim ya komedi filmi. Bakın önce başka bir komedi filmi göstereceğim size. Bunun Parmak izi okuyucusu. Bak ekranda bunda parmak izi okuyucu var arkadaşlar Huawei'de. Parmağımla dokunuyorum. Eldivenli parmağımla. Aynı eliyle dokunuyorum. Bak bak bak. Tamam. İnsan ne bekler? Bu parmakla dokununca açılmasını bekler değil mi? Bak. Aha da buramla dokunuyorum. Açıldı. Bak. Gördün mü? Al sana parmak izi okuyucusu. Yumruğumu masaya. Vurdun mu? Neyse ya yani her türlü açılıyor. Bu bir güvenlik önlemi değil bak. Beni görüyor musunuz? Bak şimdi bir fotoğraf çekeyim de aklınız çıksın. Bak çekip çekmediği de belli değil yani. Ay bir ses ver. Allah bismillah ne oluyor 10 tane fotoğraf çektim senin için çok büyük bir adım bu biliyorum ama yaklaştıkça detaylar yok oluyor. Huawei'nin böyle bir tane de arka kamerasıyla şöyle çekeyim varsa tabi. Bak çekeyim ben size şöyle yemin ediyorum apaydınlık odada ne biçim çekiyor iPhone'a bakalım. Oğlum bu ne tövbe tövbe bembeyaz ruh gibi çıkıyorum ya şöyle çekeyim bakayım. Oğlum ben bu kadar beyaz değilim değil mi lan doğru söyleyin. Ulan biraz da şu kameralarla uğraşın tasarımla uğraşacağınızda bu kadar ya ağır çekim var diyor ya bak ne bekliyoruz şu an elimin ağır çekimde oynamasın değil mi bak. Gördünüz mü ağır çekim? Ağır çekim falan yok, yalan. Bine ya bak, indi iPhone. Bir de şu zamzunkçuğumun kamerasına bakayım. Aha, bunun biraz güzel gibi lan. En azından diğer ikisine nazaran birazcık daha hızlı çekiyor da bunda şarj olmuyor arkadaşlar. Oğlum bunların hepsine aynı kameraları koyuyorlar ya. Bakayım, portre modu falan filan. Pak getire. Bu da çok kötü ya. Yaklaştırınca hiç bir detay kalmıyor. Böyle arkadaşlar çakma telefonlar yani dış tasarımları fena değil diyemem. Arka taraftan bakınca şu S10 Plus hariç adamlar benzetmeye kasmışlar. Şu iPhone falan benziyor yani. Ama bu çok bariz ya. Bu oyuncak gibi duruyor bayağı Samsung olan. Önden baktığımız zaman işin rengi tabii ki de değişiyor. Böyle bir ekran gövde oranı yok. Evet böyle arkadaşlar çakma telefonlar. Şimdi bunlara bir içini falan parçalamaya gerek yok. Bataryası o kadar ısınan telefonun pili bana ne yapar çok merak ediyorum. O yüzden çok tehlikeli açmaya gerek yok. Her zaman söylüyoruz Zaten almayın bunlar sağlığınıza zararlı bir cebinize zararlı iki bin liralık size hizmet veriyor mu orasını bilmiyorum arkadaşlar nereden geldiği belli değil dikkat edin. Bu videomuzda sizlerle beraber 3 tane çakma cihazı yakından baktık arkadaşlar başka bir tekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Ha bir de şurada bir yerde beğen butonu var ona basarak videomuzu beğenebilirsiniz hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka tekno içeriklerine ulaşabilir ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.